Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladı tet Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende eşlik konusundaki Açı kenar açı eşliği testini çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Açı kenar açı eşliği öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün açılar eşit ve herhangi bir açının karşısındaki kenar eşitse açı kenar açı eşliğini kullanabiliriz. E, 90 derecenin olduğu durumlarda da genelde biz alfa beta'ya dalıyoruz. Birinci açıya alfa dersek ikinci açıda beta oluyor dik üçgende. Alfa 90'sa o zaman burası da beta. Bak dikkat et şuradaki üçgenle şuradaki üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. Ve 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit mi oldu? Evet. O zaman bunlar eş üçgen. Alfanın karşısı 5 ise buradaki alfanın karşısı da 5 olmak zorunda. Yani 2x-1 eşittir 5 ise 2x eşittir 6 yapar ve x'i de böylelikle 3 buluruz. Bizden ne istiyor ama AD uzunluğu. Y isteniliyor bizden. Arkadaşlar o zaman burada x yerine 3 yazdığımız zaman şu kenar ne yapıyor? 3x artı 2. 9- Burası aynı zamanda beta'nın karşısıyken betanın karşı burada da y yapar yani biz y yi yine bulduk o zaman y 3x artı 2 e, x yerine 3 koyunca 9 artı 2'den cevabı 11 diye buluruz yani örnek 1 11 oldu geldik örnek ki 90'lara da uçtuğu zaman Alfa beta adalarız Alfa 90' beta beta 90 sıradaki Alfa olur yani burada Alfa ile beta'nın toplamının 90 derece olduğunu bilip 90'lı yerlerde tabi 180'e tamamağımlama varsa böyle ee, ne yapacaksınız? Alfa ise sıradaki beta. Beta 90 ise sıradaki alfa oluyor. Alfa 90 ise sıradaki beta oluyor. Bak şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Bütün açılar eşit. Ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit verilmiş. Dolayısıyla bunlar eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4. Alfa'nın karşısı 3 ise alfa'nın karşısı 3. 3, 4, 5. E o zaman burası da 5. 5, 5 ise burası da ne yapacaktır? 5 kök yapacaktır. kök katından dolayı. Örnek 2. Böylelikle 5 kök çıktı. Geldik örnek e. Bak yine 90'lı arabada uçuyor. Dal. Alfa 90 beta. Tamamı 90 olduğundan alfa ile betanın toplamı 90 derece olduğundan burası da alfa olur. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Şu üçgenle bu üçgen benzer hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Alfa'nın karşısı 8 ise alfa'nın karşısı 8. Aa, 8. 15. Ne üçgeni? 17. Burası 17 çıktı. Hatta burası da 17 oldu. Şekli çevresi isteniyor bizden. 17 burası. 17 burası 34. 8 daha. 42. 49. E burası da zaten 15 49, 15'i toplarsak kaç yapıyor? 64 yapıyor. Çevreyi böylelikle 64 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 4'e. Şimdi ikizkenar üçgen verilmiş. İkizkenar üçgen olduğu için buradaki açıyla da buradaki açı birbirine eşit midir? Evet. E hocam şunlara bakar mısın lütfen? Nokta çizgi üçüncü açı çift çizgi dersek nokta çizgi 180'e tamamlayan üçüncü açı burada da çift çizgi olacak. E o zaman şuradaki üçgenle Buradaki üçgenin olduğu benzer. Daha benzerliğe gelmedik ama genelde bu şekilde hareket ediyoruz. Hatta aynı açının karşısındakiler eşit. Benzerlik oranı 1 olan üçgen. Yani eş. Ne dedik biraz önce eşlikte de zaten. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse eşittir. Buna da biz ne diyoruz? Açı kenar açı eşitliği diyoruz. E burada madem bu üçgenler eş. Çizginin karşısındaki bu kenarla çizginin karşısındaki bu kenarda eşit olmak zorunda. İki kenar çıktı. Tepe açısı 20. 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. 80, 80 olur. Dolayısıyla alfayı da böylelikle 80 derece olarak buluruz. Örnek 4, 80 oldu. Geldik örnek 5'e. ABC ve DF eşkenar üçgeni olarak verilmiş. Şu eşkenarlıkları şöyle göstereyim. E, eşkenar ve aynı zamanda bütün açılar kaçar derecedir? 60'ar derecedir. Tanımı gösteriyoruz. Bu da aynı şekilde eşkenar ama bütün kenarların eşitlerini gösteriyoruz. E, sonra ne yapacağız hocam? Bir yerden başlayalım. Şuradan bir açıya dalayım. Hocam 2 iç açı 1 dış açı. Burası alfa 60 yapacağı için buraya alfa mı kaldı? Evet. 2 iç açı 1 dış açı. E, o zaman burası da alfa yaptı. E hocam bu üçgen alfalı 60'lı bir üçgen. Hocam bu üçgen de alfalı 60'lı bir üçgen. E hocam bu üçgen de alfalı 60'lı bir üçgen. Aaa ne güzel. Alfa 60 3. açı çift çizgiyse. Alfa 60 3. açı 180'e tahmin çift çizgi. Burası da çift çizgi midir? Evet. Bu üçgenler benzer hatta 60'ı karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı 5'tir. Sonra burada da alfanın karşısı 5'tir. Çift çizginin karşısı 7 ise çift çizginin karşısı burada da 7'dir, burada da 7'dir. E benden şu uzunluk isteniyor zaten. E ne oldu arkadaşım? 5 ile 7'nin toplamı kaç yaptı? Yani 12 yaptı. Böylelikle x'i 12 olarak buluruz. Ve bu testi bitiririz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar açı kenar eşliği testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.